İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini sizlere ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, evet, Hüseyin Ağabeyle iddia edeceğim iznimizle, ee, Hüseyin ile bizim yolumuz sanırım 1993'te kesişmişti, yani. 1993'de 93 Ve ilk göz ağrım diye ifade ettiği Çamlık Hastanesi'nde tanışmıştık. Ben neden bu kadar duygulandığını en iyi hissedenlerden birisiyim. Çünkü o günden bugüne o kadar ciddi mesafe kat edildi ki ben yeniden hem kendisini hem de ekibi sizleri kutluyorum bu başarıdan dolayı. Çünkü bu başarı hikayesi kolay yazılan bir hikaye değil, ben kendim de hekimim. Ee, ve ayrıca hem Çamlık'ta hem de bu hastanede ama bu binada değil, A blok'ta bu bina yeni yapılmış ee, birçok yere ameliyata girdim. Ee, hastamı uyuttun. Dolayısıyla altyapısının ne kadar iyi olduğunu, güçlü olduğunu da bilen birisiyim. Kutluyorum Hüseyin Afin. Elinize sağlık. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyorum.